Merhabalar arkadaşlar, kanal ve videoma hoş geldiniz. Bu başlangıcı sevdiyseniz yorumlara açıksa, açıksa eğer yazın, değilse de topluluk veya tartışma kısmına yazabilirsiniz. Topluluk ve tartışma kısmı sadece bilgisayardan girdiğinizde açılıyor. Bunu da unutmayın, kanalın ana sayfasında, ana sayfa videolar, tartışma veya topluluk gibi bir yer var. Oraya istediğiniz yazabilirsiniz ama bence şu güzel oldu. Merhabalar arkadaşlar, kanal. Video kanal ve kanal ve videoma hoş geldiniz. Çok amikalı. Tamam. Şimdi başlayalım. Bu videoda eminim ki çok fazla yeni bilgi öğrenebilirsiniz. İlk başlayacağımız... Valla usta Yani nasıl oldu bu? Tamam tamam başlıktan da anladığınız üzere bugün sizlerle ilgili birazcık kuşlara yaptığımız yanlışlardan bahsedeceğiz. Bu yanlışlar nasıl yanlışlar Yani bizim aslında evde kuşları besliyoruz ama kafese tıkıyoruz. Kuşlar aslında dışarıda olmalı ama biz şu an kuşunuzu salarsak da dışarıya yaşayamaz. Çünkü o şöyle söyleyeyim dışarıda nasıl yaşayaması gerektiğini bilmiyor annesi veya babası onu dışarıda doğurmadığı için e, onlara öğretmediler dışarıda nasıl yaşanacağını. Çünkü onun annesiyle babasıyla tahminimin üzerine e, bir evde yani büyük babaannesinin, babaannesi babaannes bile, yani anneannesi, anneannes, anneannes bile evdeydi tahminim. <gülüyor> Tabii bilemeyiz her gün çünkü fark Böyle. Şimdi arkadaşlar Hemen başlarız. İlk yaptığımız yanlış yani bu yanlışlık bizim kuşumuzu dışarıya dışarıdaki yaşam şartlarına yani dışarıdaki yaşam kuşlarını en uygun şekilde yaşatmak istin ama rahat yaşasın ölmesin yani. Şimdi başlıyoruz. İlk bu arada arkadaşlar Allah her kuşu uzun ömürler versin çünkü kuşlar bildiğiniz üzere zaten kuş olanlar biliyordur ve geçiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere biraz önce de bu tünekler. Bu kısa olduğuna bakmayın. Ee, birazdan anlatacağım neden kısa olduğunu. Zaten bunu kafesin içine kullanmıyoruz biz. Arkadaşlar bu tünekler aslında plastik tüneklerden çok daha yararlıdır. Çünkü plastikler kuşlarınızın mantar gibi hastalıklar yapabilir. Ve genelde e, kafeslerde plastik tüneklerle gelir. Siz onları çıkartıp ahşap tünek koymanız gerekiyor. Ama... Ee, diyeceksiniz ki belki biz bunu bir sürü videoda duyduk. Asıl anlatmak istediğim şey farklı bir şey. Şimdi şöyle düşünün. Plastik tünek çok kötü. Yani çok kötü değil, kötü. Ee, bu ahşap tünekler orta. Ama en iyisi ne e, dışarıdaki ağaç tünekleri yani doğal ağaç tüneği. Ve kuşunuzun kafesine bir tane ondan koyduğunuzda zaten bu tünekleri çok daha az kullanacaktır. Lokum benim sultan Papan. Ondan örnek verebilirim. E, onun kafesine biz dışarıdan büyük bir dal bulduk ve tak yani dal değil mi küçük değil yani böyle. Ee, bu kalınlıkta gibi düşünün hafif böyle bir eğimi var ve girintili çıkıntılı bir tarafında böyle iki tane kısım uzanıyor falan ama minik o kısımlar böyle e, soktuk kafesine hafif şöyle olduğu için yani şöyle e, rahatça kafesine soktuk ve artık bunların üstüne ya kısa bir tüy taraması için basıyor ya da işte iki dakika uyuyup uyanıyor sonra diğer tüneğine geri gidiyor eee böyle ama lokumun kafesinde şu an iki tane bundan var biri yemliklere ve suluğunun ulaşması için diğeri de yukarıda tüy tarama seanslarını gerçekleştirmesi için ama doğal ağaç tüneğinde de yapıyor sadece o bundan böyle bir tık daha ince o yüzden e, bazen bir de ayakların biraz soğuması için herhalde ya yani bilmiyorum devamlı aynı kalmayı sevmiyor hareketli kuş benimki Oralarda niye iniyor çıkıyor. Peki şimdi siz bana sorabilir. Aa bir de bir şey daha ekleyeceğim. <gülüyor> unutuyordum Bir de arkadaşlar eğer kafesinizde öyle bir yer yoksa ve yeni de alamıyorsanız maddi durumunuz el vermeyebilir. Çünkü sitelerde gerçekten çok bağlı veya bulunduğunuz ortamda bulamıyorsanız öyle bütünek çok kolay bu kadar minik bir tünek alın. Bunu kafesin direkt böyle asmayacaksınız tabii ki de. Kafesinizin kornuğuna yani köşesine şimdi size hemen bir örnek vereceğim. Evet arkadaşlar, sizi biraz daha yakına aldım. Şimdi şöyle düşüneceğiz bir <gülüyor> e, Burası bizim kafesimizin arka yani arka tarafı. Bu da e, Bu da arkadaşlar bizim kafesimizin kenarı. Şimdi hatta şöyle göstereyim daha rahat görürsünüz. Evet. Şimdi arkadaşlar ben de bu tüneyi alıyorum ve buraya koyuyorum. Zaten telli olduğu için tellerin arasından geçiyor. Ve mesela diyelim ki e, bu kafesiniz böyle kısa bir şey değil çok uzun buraya kadar geliyor. Ve alt tünek en aşağıda kuşunuz aşağı tünekten buraya zıplayamıyor ee, yani direkt zıplayıp geçemiyor. O yüzden tellerden tırmanıyor bunun daha kolay bir yolu var bunu buraya takıyorsunuz arkadaşlar işte aşağı böyle böyle sıra sıra takıyorsunuz yukarıdaki tüneye onlara basa basa yetişiyor lokum öyle de yapıyor tüneye çıkarken ee, yani farklı şekiller kullanıyor bazen direk tellerden çıkıyor bazen zıplıyor falan filan ama böyle bir yöntemi dinleyebilirsiniz zaten sonuçta kuşunuzun e, kafesinde bir doğal tünek olmuş olacaktır bu kadar basit ve ayaklarını da buna basarak çıkıyor merdiven yani siz merdiven almak yerine bu şekilde de merdiven yapabilirsiniz ve diğer kameraya geçtim yine evet, şimdi arkadaşlar. Ee, sonraki anlatacağım şey de şu. Ee, sizin aklınıza takılmış olabilir. Biz bunları kullanmamamız gerekiyormuş. Yani kullanabilirmişiz ama bunun daha da iyisi varmış. Ya merdivenler. Ya e, takılan doğal ağaçın Bundan olan merdivenler ne yapacağız? Bunun da cevabı var. Bu merdivenler arkadaşlar. Bunun bu arada doğal ağaçtan yapılmış merdivenler de var. Ya da evde kendiniz yapabilirsiniz ama lokumun kafesinde bu var. Bir de Biraz önce gösterdiğim şunlardan olanlar. Şimdi bunlardan da var bu köşede. Bu da kafesimizin ortasına yani. Bu kafesimizin arkası bu da direkt burada yere doğru duruyor. Ee, şöyle göstereyim. Bu buralardan çıkıyor. Bu da burada duruyor. Kuşumun kafesi bayağı büyük muhabbet kuş kafesi. Gibi, yanlış anlamayın kocaman bir kafesi. O yüzden böyle çok fazla şey koyabiliyorum. Zaten kuşunuz olabildiğince büyük bir kafes almayacağız. Yani muhabbet kuşu veya sudan bu kafesi sığabiliyor. Bunu alalım. O zaman e, siz de ona bakılırsa ufacık bir odaya da sığabilirsiniz. Ama orada yaşamıyorsunuz. Kocaman bir evde yaşıyorsunuz. Birazcık da öyle düşünün. Şimdi bunu, bunu ben neden kuşumun kafesine bulunduruyorum diye sorarsanız arkadaşlar farkındaysanız biraz Diyeyim. şuradaki bunlar daha ince ve buraları daha kalın. Yokum bir ayağını buna koyuyor, birini buraya. Ya burada tırmanıyor ya buradanı kuşunuzun bağlı ve genelde papağanlar bu tür e, şeyleri merdivenler çok seviyor ve belki ben de yapabilirim. Yani öyle bir video çekebiliriz. Eğer istiyorsanız topluluk veya taçmada mutlaka belirtin Bir hafta yonda çekeriz hep çekiyoruz. Çünkü yani haftada bir en fazla video geliyor bu kanal. Şimdi şimdi şöyle bunun buraları daha önce buralarda ki yani ayağa getirince hareket görüyor ama bu ayağının kalıbına almıyor tabi böyle bir şey var yani ayak ayak lokun ayak bunun alıyor tam tersi oluyor evet ee, bu şekilde arkadaşlar yani bunu kullanabilirsiniz ama doğalından olursa o da olur ama benim kafesimde bundan var işte o büyük şey var o yüzden ben bunu koyuyorum rahatlıkla zaten aşağı plastikte değil ayrıca yine bu e, doğal şeylerle ilgili bir bilgi daha diyelim ki sizin bunu koyacak yeriniz yok büyük şeyiniz yok böyle bir şey yapamıyorsunuz sadece elinizde minik minik dallar var bunun da süzümü var minik minik yani şöyle incecik bunları tek tek bantla bantla yapıştırmayın sakın böyle bir şey yapmayın da bunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar alın bunlardan belki bunlarla var elinizde ama kuşunuzun kafesini kenarını sıkamıyorsunuz tamam kuşunuzun işte kafes tabanına tel varsa telin üstüne yani nereye koyabiliyorsanız koyun belki buna bir ip bağlayın sıkıca yukarıdan asın yani Kuşunuzu mutlaka oynayacaktır. Sadece üstünde durmaları önemli değil. Bunları ısırıp oynamaları da çok önemli. Ben bunu lokumun kafesinin altına koyuyorum. Bu köşede diğer büyük olan da zaten kafesinde tünek olarak duruyor. Bu da yere doğru kancalıyoruz buraya. Bu kadar basit. Bir de tünekle yani şunlarla ilgili bir tane daha bilgi geliyor. Şimdi söyleyeceğim ki. Buda kamu spot veriyim. Ee, şimdi söyleyeceğim bilgiyi sadece sizin gözetiminizin altında kuşunuz kullansın. Ben duydunuz bilmiyorum o yüzden tekrar söyleyeyim. Şimdi söyleyeceğim bilgiyi sadece sizin gözetiminizin altında kuşunuz kullansın. Yoksa başka bir hasar olmasın yani siz evde yokken kullanmasın diyorum. Kamu spotunda vererek devam ediyorum. Arkadaşlar diyelim ki. Nerede ee, ve ne yok. Onun dışında tüneyi plastik ya da böyle ve bunları yapma imkanımız da yok. Böyle bir dağda bulamadınız, böyle de bir şey bulamadınız. Bunun da çözümü var. Her şey çözüm, çözüm getire getire yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu seferde evde mutlaka vardır. Olmadı da yanınızda olan bir kafeden, restorandan e, bir şey sipariş ederken yani gitmiyoruz şimdi hiçbir yere ama bir şey sipariş ederken yanında isteyebilirsiniz. Zaten bu pahalı bir şey değil. Tabii ki de çıkacak şey çay karıştırmacı bu. Bunu kuşunuzun tünek kafesinde tünek olarak asın kesinlikle demiyorum. Yanlış anlamayın. Bunu kafesinin tabanına koyarsanız veya dışarıdayken verirseniz bunu kemiriyorlar ama yutmasın. Minik minik parçalarla düşsün. Yani şöyle göstereyim bu kemirdiklerine Yani şöyle bunu bitirebiliyor. Böyle kenarları yapmış. Sonra burada daha çok varlık bunu yaptı da. Mesela size bir örnek versin. Ha mesela arkadaşlar şu şekilde şu şekilde yere düşmesi lazım. Bu şekilde yere düşmesi lazım. Yani kuşunuz bunu yutmaya çalışıyor. Mesela loko bunu alıyor. Bu ağzında kalıyor. Yani şöyle e, yutmuyor tabii ki. Gagasını alır Ben onun gagasını alıyorum. E, bir sakatlık çıkabilir. Bu kaçabilir. Ne olur ne olmaz. Böyle bir riski göze alamayız biz. Sadece verin. Isırsın ısırsın alın. Sonra diğer tarafa. Isırsın ısırsın. Sonra siz bunu şu şekilde... Kırıp bu ucundan devam ettirebilirsiniz ama batmasın, hiçbir yere bir şey olmasın. Gerçekten sizin gözetimizin altında olsun lütfen. Şimdi de arkadaşlar yine büyük, e, hiç belki bilmediğiniz bir bilgi geliyor. Uşumuzun yemlikleri plastik tahminim. Bildiğimiz plastik bir kap. Ama o plastikler yararlı mı? Hayır değil plastikleri arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bakteri ve mikrop üretmekte Üret, üretmekte Bu yüzden aslında sizin kullanmanız gereken şey çelik yani metal şeyler diyebilirim gemlikler onlar nasıl bak, şöyle sorayım, onların içine kuşunuz atlayabilir çünkü o çelik ve metallerin bir kapağı olmuyor kuşunuz içine girebilir muhabbet kuşu falan o yüzden eğer öyle bir sorun varsa plastik kullanabilirsiniz sadece plastikleri mesela ben lokumunda plastik çünkü o plastiğinin ağzını açtığımız anda içine ayaklarıyla gireceğiniz hani böyle batıyor ayakları batıcıka üstünde durmaya falan çalışıyor ya o yüzden öyle bir şey e, kullanmak zorundasınız plastik yani benimki gibi. O zaman şöyle kolay bir yöntem var. E, sadece yemliğini, yemliğini bir anda aşırı fazla doldurmayın. Onun yiyebileceği kapeği yani nasıl söylesem koyun tam koyun. Sonra e, yemliğin üstündeki bu kalan kabukları üflerken veya ben lokumun yemini direkt e, iki günlük falan gibi yani biraz daha az çünkü onun yemli yani muhabbet kuşları gibi değil çok daha farklı en dibine bile ulaşabiliyor çünkü o açıklığı çok fazla eee en dibine bile ulaşabildiği için biraz koyuyorum işte iki günde bir çöpe atıyorum. o zaman eğer içindekini çöpe döküyorum yıkıyorum bakteriler mikroplar üremesin diye sonra e, yenisini koyup geri takıyorum yani hep yıkamanız lazım çünkü çok kolay bakteri ve mikrop üretiyor diyelim ki siz ağzına kadar doldurmalısınız yemini kuşunuz ulaşabilmesi için da çözüm var mesela iki günde bir yemi bir kasenin içine boşaltırsınız onu yıkarsınız sonra Kurulayıp geri. Islak koymayın Böceklenir bir şey olur, şu olur, bu olur. Ve son bilgimize geçiyorum. Burada çok su <gülüyor> Evet hemen geçelim. Evet arkadaşlar son bilgimizde kuşlarını sadece e, yemle beslenemez. Belki bunu ilk defa da duyuyor alabilirsiniz ama çok önemli bir bilgi. Şimdi şöyle, e, beslenme şartlarında ya bir yumurta maması yani yumurtanın içi, ya, e, sebze, ya kuşlarımızın yiyebileceği bazı sebze ve meyveler var. Onların belirli şey, yani belirli sebze ve meyveleri e, çap yapıp, e, çap e, Türkçesi, yani böyle çok minik minik doğrayıp karıştırıp tabi olabilecek bütün sebze meyveleri alıp karıştırmak ee, minik minik doğrayıp kuşunuza ben emin olduğum ki çok seviyorlar ve onlar için çok sağlıklı eğer istiyorsanız toplulukta açma kısmında ya da yorumlara çıksa yorumlarda belirtin hemen öyle de bir video çekelim çünkü gerçekten çok önemli işte böyle şeyler ek gıdalar yapmanız gerekiyor kalamar kemiği daldırısı gibi şeyler de koyabilirsiniz Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşürüz. Bay bay.